12 tane öğrencim var. Çocuklarını okula götürüp bıraktıktan sonra bize kurs görmeye geliyorlar. Meslek öğrenmeye geliyorlar. Etimeskut Belediyesi'nin böyle bir kurs olduğunu öğrendim. Ücretsizdi. Benim için de faydası olacağını düşündüm. Bana çok faydalı bir kurs oldu. Yeteneklerimi daha çok geliştirmemi sağladı. Kuaför olma gibi bir hayalim vardı ve bize sunulan bu imkandan dolayı şu an burada eğitim alıyorum ve ücretsiz tamamen. Kursu tamamladıktan sonra kendi iş yerlerini açma hakkı kazanıyorlar. Burada Eti Mesut'ta şu anda üç tane öğrencim kendi yerini açtı. Evde oturan bayanların buraya gelip meslek öğrenmelerini çok isteriz.